Hepinize yeni videodan selamlar millet. Bugün Bravalla'nın uzun zaman sonra Ranked'ın yeni bir bölümde beraberiz. Uzun zamandır Bravalla atmıyordum. Neden? Çünkü işim gücüm var. Kardeşim artık. Bravalla atamıyorum. Diğer oyunları atıyoruz yine arada. Bir aydır falan video gelmiyordu. Zaten kanalın has tipi bitti bakalım. Hadi bakalım. Birazcık Bravalla videosu atarak şenlendirelim o aktifliği umarım inşallah. Bakalım. Orada arka plan biraz daha hoş görünüyor. Şuradaki dağınıklığa bakmaz. Dağınıklık palto o. Paltomu oraya attım buraya. Ya lan atım. Giden böyle sinir sinir rakipler yapıyorum. Neyse. Bayağıdır facecam'li video çekmiyor. Facecam falan video çekmek unuttuk. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bayağıdır video çekmediğimiz için ve facecam'e de alışık olmadığımız için şu anda garip hissediyorum. Orayn oynuyoruz ve sizin gözlerimi şahlandırıyorum efendim hiçbir şekilde ısınma yapmadım. Bir eyeback class'i yani eyeback ısınma yaparsa o el e, büyük man loose olur. Bravo Allah hitesi. Hoş geldin kardeşim. Gel gel, gel. bir şey oluşacağız. Bir like at gel bakayım. Bir de abone ol. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu söylemem lazım sanırım. Yani abone olun arkadaşlar. Abone olunca bir şey kaybetmiyorsunuz. Aslında kaybediyorsunuz akıl sağlığınızı ama şaka denemli anlam buna düşünmemekteyim. Yani sen o oluş. Bir hareket yapacağım. Hop kaçamadık. Güzel tutturdu. Ah. Çok güzel kaçmadık mı bence? Çok güzel vurmadık mı? Siktir bakayım ben Hadi bakalım Musta, adam uçtu. Bakayım doğru yerde değil mi kadar? Güzel yerde biraz aşağıda kalmışım sanki de. onu şimdi ayarlayamam. Öyle olur. Bazen sadece çenen gözükmez. <gülüyor> Niye durdum kalmamak? Evet şimdi hop tak tak. Olmadı. Geri döndük. Zınk. Gel oğlum gel gel gel. Tut oğlum şunu. Bunu da tut. Bunu alana ona... Bu bedava diyecektim. Olmadı. Kaçtık derken falan ne oluyor lan? Sesim bir daha bir daha duyuyor ama Mesut gelmiş. Gerçekten. Mesut kardeşim videodayım. Dur lan oğlum lan öldüm lan oğlum. Discord'da biri geldi arkadaşlar ve Allah razı olsun. Ben daha çok yaşardım ona karşı ama öldürdü bizi Mesut. Abi mına koyayım. Discord'ta açık unutmuşuz arkadaşlar. Olur. da video çekmiyoruz. Öyle olur. Hop. Artık düzenli videolar geliyor ya. <gülüyor> var mı? İnanen varsa uyan o rüyadan Türkiye simülasyonu da sınıl olsun. Alı bakayım benimkini be. Bir daha alı bakayım in aşağı şimdi. Hadi bakalım hayırlı olsun. Mızrakla devam baba. Şimdi şöyle bir gel bakalım. Gel bakayım. Atladık tuttuk. Tuttum ama da ah. Aa! Zıplamak bitmiş. Zıp! Gel buraya zınk zınk zınk zınk Zın ah! Tamam. Aa! ucundan tuttu lan. Neyse. Bunu alırız. Bunu alırız. Bunda sıkıntı yok. Y renkı da win olarak saydım bile ben. Böyle vurduk be Hop bir daha vurduk. Bir daha vurduk. Adamı yere indirmedik adeta. Miss. Ha bu da fake atıp şöyle. Hop. Arkasından geri kovalayacağız. Ondan beyni yenicek. Aptal tutamayacak. Ah. Gittir git bakalım diye. Hadi bakalım. Güzel bir roundtu, güzel bir maçtı. Bakalım yeni maçta nasıl olacak? Evet millet daha fazla video için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Like atıp yorumlara daha fazla gelsin amk ah! falan. Ben anlarım zaten. Bu sezon belki eğer bravalla videoları izlenirse ve beğenilirse belki Elmasa Çıkma serisi de yaparız. Eskiden yapmıştım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Elmasa çıktığımda eskiden videoyu almıştım. Hmm, bu adam biliyor. Tamam. Şöyle birazcık yedik. Adamı biraz test ettik. Biraz daha test edelim bakalım. Aa Ne ne vurdun? X'e bastım mı ben? Fark etmedim. Çok salak öldüm ya. Adamı vuramadan öldük. Evet. Teşekkürler motorlu eleman. Ah! Ah! Vuramadık. Ah! Spamır! Spamırsa özellikle yenirim ben bunu. Spamır mısın yavrum sen? Evladım sen... Spamır mısın? Nasılsa değil misin? sen da iyi pamur. Enteresan 3-1 yenil 3-0 yenileceğiz galiba işte. Bayağıdır elimizi sıdık diyelim göster. Görüyoruzdur. Eleman çok güzel başladı oyuna. Momentumunu iyi korudu. Bir tane aldı en azından güzel. Şimdi ne atalım bir yayla sadece konma yapmayı düşünüyorum böyle buna. Deneyeceğiz, deneyeceğiz. Bakalım olursa güzel. Evet. Amanın. Adam iyi oynadı. Yapacak hiçbir şeyimiz yok bu konuda. Evet millet. Üçüncü round'u ilk defa atmıyorum. Biri, biri oldu. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve Bravalla atmamı istiyorsanız bu videoda belli olsun. Test videosu tarzı bir şey olsun. Bakalım hala Bravalla kitlemiz yaşıyor mu? Eğer istiyorsanız aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca, hoşçakalın. Hepinizi seviyoruz. Sokutmayın. bay bay Peace.